Merhaba arkadaşlar. Bugün bu gördüğünüz mağaralara gireceğiz. Mağaraların içi değişik yaratıklarla dolu arkadaşlar. Hazırsanız bu mağaralara girmeye başlıyoruz. İlk önce zengin birinci mağaraya girecek. İçeride komik ve korkunç yaratıklar var arkadaşlar. Ben şimdi Tolkien benim bulunduğum mağaraya iniyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ama ondan önce şu anda abone olup like atarsanız Arda'nın kafası kocaman olacak arkadaşlar. Evet bakın büyümeye başladı bile. Kocaman oluyor kafası. Abone olup like atmayı unutmayın. Arda'nın kafasını burası kadar büyük yapacağız arkadaşlar. Şuna bakın çok Komik duruyor. Evet abone olarak ve like atarak Arda'nın kafasını kocaman yapalım. Ben de o sırada aşağıya yapmıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Gidiyorum. He? Burası neresi? Böyle bir yere geldim arkadaşlar. Şuraya bakın. Şurada bir silah var. Acaba ne işe yarıyor? Evet bu kırma silah. Arkadaşlar bu silahla şuraları kırabiliyoruz. Bu sandıkta ne varmış? Burada da silahlar var. Baya güçlü silahlar. Sanırım şu duvarları kırmamız gerekiyor Tamam kıralım Olamaz Gördünüz <gülüyor> mü talking benler geliyor Hayır ufacık yerden geçmeyi başardılar Şunlara saldıralım arkadaşlar Ufacık yerden geçmeyi başardılar ya Nasıl geçtiler onlar oradan dur, dur. Şurayı şöyle kıralım Şurayı da kıralım İşte geliyorlar arkadaşlar saldırıyorlar Şunlara saldıralım hızlıca Evet güzel Öldürdük sayılır. biraz da diğer silahla tarayalım Şunları da tanıdık mı? Evet işte bu. Orada bir sandık var. Şu sandığa gidelim. Açalım. Bakalım içinden bir şalter çıktı. Güzel. Bu şalter işimize yarayabilir. Devam edelim yola. Acaba şuradan ne çıkacak arkadaşlar? Merak ediyorum. Sizce ne çıkacak buradan? Açıyorum. Hazır mısınız? Açtım. İşte. Olamaz. Korkunç kedi. Gelme gelme. Git git, git. Olamaz. Mermin bitti. Geliyorlar arkadaşlar. Hepsi geliyorlar. Ama tuzağa düştüler. Gördünüz mü? Bakın tuzakta canları azalıyor Evet süper Şimdi şu silahla tarayacağım arkadaşlar Çünkü çok kalabalıklar olamaz Ben de tuzağa düştüm dikkatli olmam lazım Böyle hepsini tarayalım Ve hepsinin işini bitirdik Sandığımıza bakalım Buradan da bir şalter çıktı İki tane şalterimiz oldu arkadaşlar Acaba bu şalterleri ne yapacağız Orada bir mavilik var Burada da bir kapı var Sanırım bir şalteri buraya bir şalteri de buraya koymamız lazım Tamam koyalım Diğer şalterde de şuraya koyalım. Açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Açtım. Alt taraf açıldı. Üst taraf da açıldı. Orada bir kürek çıktı. Süper gidiyoruz arkadaşlar. Acaba bu tünelden kimi kurtaracağız? Acaba bize güzel ödüller çıkacak mı? Göreceğiz. Şimdi kazmaya başlıyorum. Güçlü bir kürek galiba bu. Oha! Evet gördünüz mü? Kazarak bu yaratıkları öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca kazalım. Olamaz olamaz saldırıyor. Hayır uzak dur benden. Oh be son anda. Ben en iyisi arkadaşlar ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle. Evet merdiven yaptım kendime bakın. Hepsi burada. Haps olmuşlar. Bunları böyle rahatça öldürebilirim bu sayede. Evet arkadaşlar şöyle üstten üstten. Hepsini yavaşça öldürerek gidelim İsterseniz yanlarına da inebilirim ama Bakın kazarak inebiliyorum Ama böyle saldırıyorlar arkadaşlar bana Ben en iyisi hepsini üstten öldüreyim arkadaşlar Yanlarına inmemek en iyisi çünkü çok tehlikeli bunlar Çok güçlüler bir de Şöyle üstten üstten hepsini öldürelim Miyavlama miyavlama Evet hadi Evet da işini bitirdik Diğer silahla ateş etmeye devam edeyim. Saldırıyoruz arkadaşlar. şunları da saldıralım. Ya bu böyle eğlenceli olmuyor ya. Ben böyle kazarak gitmek istiyorum arkadaşlar. Kazdım. Evet bu beni hala görmedi. Öldürdüm bile. Şunun da işini bitirelim. Arkadaşlar bu tünellerin sonundan. inanın bana güzel ödüller çıkabiliyor. Ve gerçekten kurtarmamız gereken kişiler var. Onları kurtarmaya çalışıyoruz. Şurayı açtım. Oha kastı Tolkien ben. Şuna bakın. Aa, bu bir robot mu bizi görmüyor galiba Evet evet bizi... Hayır görüyormuş, görüyormuş Saldırıyor bize Bunun bir yumruğu çok canımızı yakabilir Yaklaştırmamamız lazım İşte bu işini bitirdik onun Şimdi yolumuza devam edelim Burada dev bir telefon var Şuna bakın kocaman Tabi kaslı talking ben vardı arkadaşlar ona anca bu telefon yeter değil mi? Şurada bir kazma var. Kazmamızı alalım şu blokları atalım. Kazmamızla arkadaşlar acaba ne yapacağız? Tabii ki de buradaki masum talking tomları kurtaracağız arkadaşlar. Şöyle kıralım şurayı. İşte bu. Evet arkadaşlar talking tomları kurtardık. Şunların tatlılığına bakın ya. Ne kadar da masum duruyorlar. Bir sürü var bir de. Neyse arkadaşlar artık geriye dönelim ve gidiyoruz. Ve işte geldim. Barbie aşkım sıra sende. Haydi bakalım mağaraya in. Arkadaşlar Barbie'nin mağarası da gerçekten tehlikeli. Şimdi oynuyor aşağı. Evet gidiyorum. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmaya devam edin. Arda'nın kafası hala büyüyor gördüğünüz gibi. Kocaman olacak. Neyse vakit kaybetmeden ben de aşağıya ineyim. Hazır. çok saf ya yaklaştırmıyorum onları kendime neyse ateş etmeye devam Bu tuzakları kullanabilirim. Tuzaklar sayesinde bana yaklaşamıyorlar zaten. Şimdi yukarı çıkacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Ama nasıl çıkacağız bilmiyorum. Sanırım bunlar bizi yukarı ekleyecek. Evet, uçmamız lazım. İşte gidiyoruz. Olamaz. Çok hızlı uçtuk. Şunları hemen arkadaşlar lava düşürelim. Bize doğru bakmıyorlar bile. İşimiz çok kolay olacak. Şöyle hepsini lava düşürelim. Hatta biz de ilerleyelim Şu topların üstünde Zıplayarak süper gidiyoruz Harikayız Şunu da düşürelim Bunu da Bu fareler gerçekten çok saldırgan Ben hayatımda böyle bir fare görmedim Evet hepsini öldürdük Süperiz Şimdi yolumuza devam edelim Şuradan da zıpladık Buradan gibi. Like atıp abone olmaya devam edin. Şuna baksana zengin. Evet fakir. Gezegen gibi oldu fakir gerçekten. Neyse ben artık gideyim. Arkadaşlar atlıyorum aşağı. Hazır mısınız? Gidiyorum. Olmaz. İşte geldik. Burası ne böyle? Balonlar var. Şu sandıktan silahlarımızı alalım. Çok güzel bir testere çıktı. Evet güzel. Yola gidiyoruz arkadaşlar. Şunları şöyle kese kese gidelim. Önümüzdeki engelleri kaldıralım. Kes kes hepsini kes. Şunları da kes. Olamaz. Böyle böyle. Tavşan git buradan git git git. Korkunç tavşan. İşte güzel öldürdük onu. Silahımız gerçekten güçlü. Ama dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlar karşımıza ne çıkacağı belli değil. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Ve gördüğünüz gibi demiştim size. Şunlara bakın. Çok korkutucu duruyorlar. Neyse şunları şöyle ateş edelim Hepsini sırayla öldürelim Oho bunlar bana gelene kadar öldürüyorum bile Şuna da ateş edelim Evet arkadaşlar bakın Zehirlendi gördünüz mü Bana gelene kadar ölecek bile Evet evet yaklaşamıyor bile Çok güzel Silahımız onları zehirliyor O yüzden bana yaklaşamıyorlar bile Şuna da ateş edelim Lan tavuk ne yapıyorsun tavuk Yaklaştırmam kendime Sakın bana yaklaşmaya çalışmayın Sizi de öldüreyim Olamaz bana ne öyle Gördünüz mü kocaman bir şey İşte orada takıldı Şuna da ateş edelim Sakın bana yaklaşma Arkadaşlar şunlara bakın Bunlar nasıl bir yaratık ya anlamıyorum Şimdi bakalım Burada ne varmış bir şalter var Şu şalteri indiriyoruz Ne işe yaradı acaba Hiçbir fikrim yok Neyse yola devam edelim Şunları testereyle keseceğim. Olmaz. Bu ne lan böyle? Hayır hayır hayır. Yaklaşmayın bana yaklaşmayın. Çok hızlılar. Arkadaşlar çok hızlı bunlar. Hepsini öldürmem lazım. Gerçekten çok hızlılar. Lan bu ne böyle? Manyak bunlar manyak. Neyse devam ediyoruz. Daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü bunlar gerçekten manyak. Uzaktan ateş edelim. Şöyle onlara yaklaşmadan. Böyle de işe yaramıyor ki. Mecbur yaklaşacağız. Geliyorlar. Manyaklar geliyor. Evet arkadaşlar, peşimde birkaç tane manyak var. Ama sorun değil. Hepsinin icabından geleceğim. Bunu da öldürdük. Acaba daha kaç tane var? Ya bu parkuru bir an önce bitirmek istiyorum. Ödülümü mü alacağım. Yoksa birilerini mi kurtaracağım? Anlamadım. Şuna baksana. Deli bunlar, deli. Olamaz. Saldırıyor bana. Hayır. İşte bu. Bununla işini bitirdik. Arkadaşlar bana canavar avcısı fakir derler. O yüzden sıkıntı yok. Canavar avcısı fakir. Hepsinin işini bitirecek. Şimdi bu saldırıyor. Gel bakalım aslan parçası. Silahıma karşılık koyamazsın. Canavar avcısı fakir her zaman kazanır. Şimdi yolumuza devam edelim. Şu sandıktan ne çıkacak acaba? Geliyor diğeri de. Geliyor. Şu balonlar önümü görmeme engel oluyor. Tamam bunu da öldürdük. Şunu da öldürelim Sandığa bakalım Vay güçlü bir silah varmış burada Gel buraya gel Bu sandığa ulaşmama bile izin vermediniz Saldır şuna Güçlü silah karşı koyamazsınız Evet arkadaşlar demiştim Kendime yaklaştırmıyorum bile Şu silaha baksanıza Çok güçlü Kendime asla yaklaştırmam Evet şuna ateş edelim Olamaz çok hızlı çok hızlı. Nerede olduğunu göremiyorum bile. Şöyle tarayalım. İşte bu süperiz. Bu ne böyle? Vay canına ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar sanırım çözdüm. Basket potasından içeri atlamam gerekiyor. Yani basket olacağım. Evet gidiyorum hazır mısınız? Ama şu anda abone olarak ve like atarak desteğinizi gösterin. Haydi bakalım gidiyoruz zıplaya zıplaya gidelim ve basket potasına gireceğiz hazır mısınız gidiyoruz ve şimdi işte bu olamaz bu aşağıdakiler ne böyle hayır hayır saldırıyorlar bana şunları hemen şöyle hızlıca öldürmem lazım hadi daha güçlü olmam lazım daha güçlü tamam güzel yavaşça öldürüyoruz evet arkadaşlar gücünüzü gösterin Like atarak destek olabilirsiniz Çoğunu öldürdük sayılır Hepsini şöyle sırayla öldürelim Tamam şöyle Şunları zehirlersek işimiz daha kolay olur Zehir silahıyla ateş edelim Tamamdır Şimdi diğer silahla taramaya devam edebiliriz Pardon Lazer atmaya devam edebiliriz Süperiz de, işte bu Çok güzel gidiyoruz harikayız Desteğinizi göstermeye devam edin Süper gidiyoruz Şunları da öldürelim Harikayız arkadaşlar Ne kadar çok öldürdük gördünüz mü Evet sona ulaştık Bu sandıktan ödülümüzü alıyoruz Vay canına bir uçak Hemen bunu denemem lazım İşte bu geldim arkadaşlar Uçağımı da hemen şöyle şuraya koyayım Vay canına Kocamanmış ya Şuna baksanıza Vallahi yere inmemize gerek yok artık Deli gibi havalarda uçarız Evet ben de gidiyorum bakalım Vücudu gözükmüyor Kafası dünya kadar olacak Neyse arkadaşlar siz abone olup Like atmaya devam ederken Ben de bu korkunç mağaraya iniyorum Hazır mısınız Patladım. Çok tırsıyorum Burası ne böyle Her yer lavla dolu Hemen şuradan silahlarımızı alalım Evet yola devam edelim Arkadaşlar karşıma ne çıkacağını bilmiyorum Bu ne böyle Gördünüz mü Çok korkunç bir maymundu Yol ikiye ayırılıyor. <gülüyor> Ateş edelim Şunun da işini bitirelim Arkadaşlar ben de şimdi mağarama giriyorum arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Aslı polisi mağarasını sakın kaçırmayın. Onun mağarasından efsane ödüller çıkacak. Bunu unutmayın. Şimdi ben kendi mağarama giriyorum. Bu karakterler varmış mağaramda. İlginç. Atlıyorum aşağı. Hop! İşte geldik. Bakalım şu sandıklara. Güzel, güzel silahlar var arkadaşlar. Şuna baksanıza. Bu da güzel. Beğendim. Bu ne lan böyle? Şuna bakın. Evet, tek yedi ya. Arkadaşlar çok gösterişli olduğuna bakmayın tek yiyor. Neyse şuraya basıyoruz. Evet. Çok fazla zıplayabiliyoruz. Şöyle hepsini sırayla öldürelim. Şunu da öldürelim. Hızlı olmamız lazım çünkü biz süremiz var arkadaşlar. Bakın de dakikamız var sadece. O yüzden hızlıca şu değişik kafalı, sıran kafaları öldürmemiz lazım. Gerçekten değişikler arkadaşlar. Şunu da öldürdük. Zaten tek yiyorlar ya. Sıska bir şeyler. Evet yukarı geldik arkadaşlar. Bakalım burada ne varmış? İlginç değişik bir yaratık var. Şuna baksanıza da. Şunu alalım arkadaşlar, lazım olacak anlaşılan. Şunu da alalım. Şöyle içelim arkadaşlar. Evet, iksir etkileri gitti. Şunu da yiyelim. Çok güzel. Şimdi hazır mısınız? Gidiyoruz arkadaşlar. Hop! İşte bu. Gidiyoruz. Olamaz, olamaz, olamaz. Bunlar tuzak. Hayır, dikkatli olmamız lazım. Şöyle tuzakların üstünden zıplayalım Hayır hayır hayır Bu tuzaklardan kurtuluş yok arkadaşlar O yüzden ne kadar hızlı olursak o kadar iyi Gidiyoruz Tuzaklar da arkamızdan geliyor Şunları da öldürelim bu değişik yaratıkları Şuna baksanıza ya Tuzaklar gerçekten tehlikeli Gidiyoruz Olamaz İşte bu Tren kafalar yaklaşmayın Hayır sayıları çok fazla Şu tuzakları kullanabilirim Gelin bakalım gelin Aslanlarım benim Koçum siz kime şekeri yapıyorsunuz Evet arkadaşlar Bana doğru yaklaşırlarsa bu tuzaklar onları zaten öldürüyor Ben şöyle tuzakların üstünden Zıplayarak gideyim Şunların da işini bitireyim Yaklaşmayın Siren kafaların hepsini öldürdük Süperiz Bakalım şurası şimdi bir yere gidiyor Acaba nereye gidiyor Oha orada lazerler var Dikkatli olmamız lazım Burada bir park var Aa bir saniye Yoksa bu park canlı mı? Evet olabilir. Arkadaşlar bu park canlı olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Hareket etmiyor ama. Bir kere ateş edeyim mi? Ne dersiniz? Olamaz. Tuzaklar da var. Ateş ediyorum. Olamaz. Gerçekten canlıymış. Hayır hareket ediyor. Gelme buraya gelme. Seni asla kendime yaklaştırmam. Arkadaşlar park gerçekten canlıymış. Tren kafası var. Ağzı çok değişik zaten. Hayır, duvarın içinden geçti. Lan sen nasıl bir parksın be? Neyse ki öldürdük. Arkadaşlar, ufacık duvarın içinden geçen park mı olur ya? Hadi onu geçtim. Hareket eden park mı olurmuş ya? Neyse, yolumuza devam edelim. Ya ben artık alıştım ya. Artık bunları sorgulamayacağım arkadaşlar. Ne kadar saçma şey varsa zaten hepsi başımıza geliyor bildiğiniz gibi. Şöyle lazerlerin arasından geçelim. Evet çok güzel Şuradan da geçtik çok güzel Şimdi şuradan atlamamız lazım Ben şöyle şu lazerin üstünden atlayayım Riske girmeyelim hiç Neyse artık geri dönelim ama bir saniye ya Benim ödülüm nerede Ödül almadım daha derken işte Bakın arkadaşlar Çakallar gizli sandık koyarsınız demek ki Burada 3 tane değişik araba var arkadaşlar Hemen bu arabalara bakmaya gidiyoruz Evet işte geldik Arkadaşlar şimdi arabalarımı sizlere gösteriyorum Hazır mısınız Birinci arabam işte bu Değişik bir kamyon şuna bakın Çok güzel Harika duruyor Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar Ben çok beğendim İkinci arabamız hazır mısınız Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar Vay canına Spoilerı falan da var Harika Jantları mükemmel İç dizaynını da çok sevdim. Neyse, şimdi üçüncü arabamız. Baycan'ına arkadaşlar, bakın ay ve yıldızlar burada. Harika. Üçü de birbirinden güzel arkadaşlar. Sizin çok hangi arabamı sevdiniz? Ben kamyonu da gerçekten çok sevdim. Bunu da bunu da. Arkadaşlar bakın, Türk bayrağı var burada. Görüyor musunuz? Neyse ya, sıra Aslı'da. da. Arkadaşlar, Aslı polise çıkacak ödülleri görün şimdi. Arda'nın da hala kafası büyüyor. Siz de like atıp abone olmaya devam ediyorsunuz. Aslı polis haydi bakalım git ve ödüllerini al. Tamamdır gidiyorum. Neyse şuradan yolumuza devam edelim Vay canına Bunlar nasıl hugi hugi Şunları öldürelim arkadaşlar Güzel Şunu da öldür Tamam Güzel gidiyoruz Şöyle tarayalım ya uğraşamayacağım Şunlara baksanıza Resmen 6 tane kolları var 4 tane kol yanda 2 tane kolda kendilerinin Toplamda 6 tane kolları var Şöyle suyun karşısına geçelim. Burası bir yere gidiyor. Atlıyorum aşığı. Olamaz çok tehlikeli. O ne öyle? Neyse atladım. Hayır. Olamaz tara şunu tara tara. Saldırıyor bana. Şunu da tara. Yaklaşma yaklaşma. Gerçekten çok hoş duruyor. Ve arkadaşlar şöyle bir kolye, paralar ve güçlü bir silah çıktı. Şuna baksanıza. İyi izleyin. Bakın gördünüz mü? Bu silahla kendimi koruyabilirim. İşte. Arkadaşlar en çok kimin ödülünü sevdiniz yorumlara yazın bakalım. Mağara videolarının devamı için de abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki mağara videosunda görüşürüz. Hoşçakalın, bay bay!